Amerika Birleşik Devletleri'ne enflasyon verileri geldi ve Güllüsemem'den anladığınız gibi yine başarılı bir şekilde tahmin etmiş bulunuyoruz. Karamsar ekonomistlerin ezbercilerin söylediği felaket senaryoları hala ortada yok. Amerika'nın enflasyonu düşmeye devam ediyor. Tam da tahminimiz gibi hatta birazcık daha iyi. Çekirdek enflasyona beklentiler tuttu. Yıllık %5.5'teyiz, aylık %0.4'teyiz. Manşet enflasyonda yıllıkta beklenti %5'ti, %4.9 geldi. Bu benim öngörüme yakın, ber 4-8-5 arası bir yer geleceklerim Tam ortalamayı tutturmuş durumdayız. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağını anlamak için biraz detaylara bakmak gerekiyor. Çünkü yine karamsar ezberçiler gelecekler. Diyecekler ki, evet manşette düştüme devam ediyor ama çekirdekte düşme yok. O yüzden yine biraz detaya bakacağız, ezber konuşmayacağız. Ekranda bu görmekte olduğunuz, sizin de kolayca ulaşabileceğiniz bir bilgi. Amerika istatistik bürosu tarafından yayınlanıyor. Baktığımızda gıda enflasyonunun aylıkta food at home yani evde yemek yeme enflasyonunun sıfır gittiğini görüyoruz. Hiç enflasyon yok gıda tarafında darısı bizim başımıza. Dışarıda yemek yeme 0.6'dan 0.4'e düşmüş. Burada da düşme yaşanmış. Enerji emkalarında ben bu kadar hızlı bir yükseliş beklemiyordum. Doğruyu konuşmak lazım. Geçen ay eksi 4.6'lık düşüş vardı Mart'ta. Biliyorsun Nisan'da OPEC biraz petrolü kıstı, ondan dolayı bir artış geldi, bunun yansıması yüzde 2.7 olmuş. Gelecek ay bu çıkacak hayatımızdan, çünkü Mayıs ayında tekrar petrol fiyatları düşüşe geldi. Bu arada şöyle söyleyeyim, Mayıs ayında süper düşük bir enflasyonla karşılaşacağız. Yüzde dörtlerin az üstüne doğru ineceğiz, yani çok köklü bir iniş olacak neden sabah anlattım baz etkisinden dolayı geçen seneki mayıs enflasyonu %0.9 ondan kurtuluyoruz onun yerine gelecek enflasyon çok düşük olacak ve enerjinin buradaki etkisini tekrar eksi de görmeye başlayacağız bu her şeyi çok etkileyecek Enerji hizmetlerine yani enerjinin dağıtımı tarafında diyelim eksi enflasyon devam etmiş bu sevindirici bu gelecek ay hafif yükselebilir yani pozitife değilse de düşme burada azalabilir niye çünkü bir ay öncenin enerji fiyatındaki yükseliş bir ay sonra yansıyor hizmetler tarafına biz detaydayız ezber konuşmayı sevmiyoruz. Ürün fiyatlarında hafif bir kıpırdanma var bu güzel değil aylık ortalama 0.2'den 0.6'ya doğru gelmiş bu hangi ürünler bunlar gıda ve enerji emtiyalarının olmadığı ürünler. Bunlar içerisinde asıl yükseliş nereden gelmiş diye bakıyorum. Giyim aynı yerde kalmış. Yeni araçlarda düşüş başlamış. Bunu tahmin etmiştik hatırlarsanız. Tesla'nın başladığı fiyat savaşlarından kurtulamazlar diyorduk. İkinci araçlarda bir artış var 4.4'lük. Bu verideki en şaşırtan şeylerden bir tanesiydi. Bu kadar şaşırtan şeylerden pek korkmuyorum. Bunlar çünkü ara sapma olabiliyor. Bakın şurada bir ara 4.5 pozitif yapmış. Oradan eksi 2.8, eksi 0.9'a düşmüş. Yani bu böyle bir ara istisna olabilir. Amerika'daki ikinci el araç pazarı. Sağlık ürünlerindeki düşüş çok az. Onun bir hızlanmasına fayda var. Fakat bu bence biraz gecikerek düşecek diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerika'daki sağlık ürünlerinin çok büyük bölümü Çin'den satın alınıyor. Ve orada tedarik zincirleri daha tam işlemeye başlamadı. Alkol içeceklerdeki yükseliş 0.1'den 0.5'e gelmiş. İçkilere zam yapmışlar. Bizim reis oraya da mı karışıyor bilmiyorum. Bu içkiler konusunda sigara ucuzlamış orada bizim gibi... Çünkü göre ise ben toplumla için iyi bir şey olabilir. Geçen ay ciddi bir yükseliş vardı. Onda önceki ay da yüksekti. Oradan bir geriye doğru gelme var gibi gözüküyor. Fakat bizi esas ilgilendiren önemli yer services less energy services. Hizmetler eksi enerji hizmetleri. Neden burası önemli? Buraya Fed çok dikkatli bakıyor. Ve Fed diyor ki benim esas etkin buraya şu anda. Ne yapmaya çalışıyorum? Faizleri yükseltip insanların hizmetlerden yararlanmasını azaltmaya çalışıyorum diyor. Şimdi i̇şte orada bakınca ilk etapta tablo biraz karamsar gibi yani düşmemiş enflasyon çekirdek 0.4 bir önceki ay bu ayda 0.4. Fakat ben biliyorsunuz burada shelter'a çok önem veriyordum yani barınmaya, barınmadaki düşüşler gecikerek geliyor diyordum. Fakat iyi bir düşüş yaşamışız 0.6'dan 0.4'e ilmişiz bakın 0.8, 0.6, 0.4. Niye bu bizim için çok önemli bir rakam? Çünkü enflasyon paketinin %34'ünü oluşturuyor. Çok ağırlıklı bir çarpan bu. ...burada ciddi bir düşüş var. Zaten yakıt fiyatlarındaki artışı bununla telafi etmişiz. Önümüzdeki aylarda bu daha da sertleşerek düşmeye devam edecek. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Tıp hizmetlerinde bir artış yok, sevindirici... Ulaşım hizmetlerinden biraz korkuyordum. Yani yakıttaki pahalanma buraya yansır diye. Bir de işte Amerika'da yavaş yavaş turizm sezonu başlıyor. Acaba korkmalı mıyız diye. Hayır orada da düşüş devam etmiş. Fakat Mayıs'ta bu biraz hafif kıpırdayabilir. Çünkü turizmin hızlanacağı bir ay. Ama daha evvel de şunu da söylemiştim. yani Amerika'da tüketici kolay kolay kredi bulamıyor şu anda. Gelirlerinde enflasyonun altında bir artış var. Çok seyahate gidemezler diye düşünüyorum. Diğer kalemlerde de işte araç sigortaları düşmüş... Araç bakım hizmetlerine hafif bir artış var. Yani toplamda gayet iyi bir durumdayız. Hep odaklandığımız yerin neresi olması gerekiyor? Services enerji energy services. En azından yükselme yok. Bu ay orada bir miktar yükselme olabilir diye korkuyorduk. Yükselme yok. Neden dolayı? Kiralar düşmüş ve buraya toparlamış. Burada seyimsiz kalem olarak... Hastane hizmetleri var ama onun çarpan etkisi sadece 1.09 yani bize o kadar öldürmez. Şurada ne var başka? Araç tamiratları var. Onun etkisi de 1.06 bize öldürmez. Peki gelecek ay ne olacak? Gelecek ay enflasyon çok sert düşecek. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi yakıt çarpanı işin içerisinden çıkıyor. Baz etkisi devreye giriyor. Şimdi bu ayki enflasyon %4.9. 0.9 geçen sene Mayıs'a enflasyonu düşünce... 4'den giriyoruz. 4'ün üzerine ne ekleyeceğiz? Diyelim ki bu ayki kadar ekledik. 4,04 gelecek ki bu ayki kadar da eklemeyeceğiz. Çünkü yakıt fiyatları aşağı doğru gidecek. Barınma fiyatları aşağı doğru gidecek. Ve bence tüketicinin harcama gücü gittikçe kırıldığı için bazı başka sürpriz kalemlerde de aşağı doğru inişler yaşayacağız. Enflasyon mesesi bitti arkadaşlar. Enflasyon bundan sonra hep aşağı doğru gider. Haziran'da daha da sert düşecek. Haziran'daki baz etkisi daha da büyük çünkü. Sonra düşüşler yavaşlayacak çünkü baz etkisi... O bitiyor oradan sonra. Geçmiş yılda da nispeten düşük enflasyon olduğu aylara geliyoruz. Ama yıl sonuna doğru %3 ile 2,5 arasında bir yere doğru gidiyoruz. Buraya doğru giderken FED çok sert bir şey söylemeyecektir. Yarın üretici fiyatları endeksi geliyor. O biraz yüksek gelecek gibi. Neden? petrolden daha direkt olarak etkileniyor. Onu merakla bekliyoruz. Bir de hatırlarsanız 3. çeyreğin sonunda Amerika'da envanterlerde çok azalma vardı. Niye? Çünkü üretim firmaları korkuyorlardı biraz. Önlerini göremiyorlardı. Ama tüketim devam ettiği için Nisan'da tekrar envanter inşa etmeye başladılar. Bu bir miktar maliyetleri yükseltmiş olabilir. Yani üretim fiyat endeksi beklenen biraz üstüne gelebilir. Ama çok boz. ben Önemli olan tüketici nasıl yansıdığı. Ve son olarak da Cuma günü bir araştırma raporu gelecek. Tüketicinin önümüzdeki dönem için enflasyonu nasıl gördüğü o çok önemli. Geçen ay yükselmişti bu yakıt fiyatlarındaki yükselmeden dolayı. Onun tekrar düşmesi önemli. Ve şöyle bir yıl içerisinde %2'ye düşer derse tüketici çok mutlu olacağız bundan. Çünkü Fed ona çok önem veriyor. Fed beklentiyle enflasyonundaki ilişkiyi biliyor tabii ki. Beklenti enflasyon düşeceği yönündeyse enflasyon düşme eğilimine biraz daha hızlı girebiliyor. Geçen ay o yakıt fiyatlarındaki ani spiketan dolayı bir değişim vardı. O da geriye gelirse yakın zamanda Fed'in faiz düşürmesinden bahsedeceğiz. Ama acele etmeyin. Haziran ayı enflasyonu gelecek. Haziran ayında da fet bir şey yapmayacak. Bir ay daha görelim diyecek. Temmuz'dan itibaren bunlar konuşulmaya başlayacak. Bence önümüzde güzel günler var. Şimdi burada tabii önümüzde iki sıkıntımız var. Bir şu borç tavanı meselesi var. İnşallah çözerler. Bir haftaları kaldı. Bir hafta sonra Amerika borç ödeyemez hale gelebilir. O bizi bir sıkıştıracak. Sıkıştırırsa yeni alım fırsatı çıkar. Ve bir de tabii en önemlisi resesyon geliyor mu? Resesyonun da neden gelmediğini, Amerika ekonomisini yavaşlayacağını belki bir çeyrek ve eksi bile yazabilir. Ama korkulucu seviyede bir durgunun neden olmadığını yarın çok enteresan bir video ile sizlerle paylaşacağım. Piyasadaki ezberci ekonomistleri yine biraz, affedersiniz, tokatlayacağız. <gülüyor> Sevgile kalın, hoşçakalın. Yemyeşil günler sizinle olsun. Görüşmek üzere.